Yelkenli ve motorlu çift kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Datça Aktur tatil sitesinin muhteşem drone görüntülerini, teknemizdeki günlük yaşantımızı, çeşitli koylarda gezimizi, pembe flamingomuzu şişirmemizi ve nasıl eğlendiğimizi, pazara gidip alışveriş yapmamızı, hareketli salmayı nasıl kaldırıp indirdiğimizi ve muhteşem gün batımını izleyeceksiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi ne kadar desteklerseniz sizler için o kadar güzel videolar çekeceğiz. Ne acaba? Sen neler yapıyorsun <gülüyor> acaba? Yine tekne fotoğraflarına mı bakıyorsun? Bakın yani. Kıyaslanıyorum. <gülüyor> Günaydın, yeni bir gün. Bugün böyle Datçadaki minik minik koyları geziyoruz, Ak Aslında biraz akümüzü de çalıştırmak istedik. Motor çalışsın. Dolsun her şeyimiz, enerjimiz yerine gelsin. Bir de su doldurduk, iyi oldu. Suyumuz da bitmişti artık üçüncü günün sonunda. biraz buralara bakınıyoruz. Şuna baksanıza ya. Şuraya bir sürü çöp bırakmışlar. O kadar sinir oldum ki. Şu güzelliğe bırakılan çöp. Buraya galiba çöp kamyonu gelecek. Arkadaş onu düşünüyor. Kaptanımız orada. Mert kaptan. Merhaba. Günaydın. Deneme sürüşüne çıktık. <gülüyor> Etrafımızdaki koyları gezelim görelim. Bir ikincisi de şöyle bir bakalım. Yaptık yani. Aslında biz burayı zodyakla, cumhuriyetle çok gezmiştik. Evet, o güzeldi. Gayet de güzeldi. çok kabuk toplamışlığım vardır. Simiye de gidek mi, uzosun lan içek mi, gir hospital mi, hele hele simi vakti mi? Ya çok özledim ya. Yunan Adaları ne zaman açılacak? Açıl susam açıl! Teknemizin içinden şöyle video çekeyim istedim. Şu an yataktan çekiyorum bu görüntüyü. Birazcık hareketlenince. Şöyle masamız var. Mesela masada işte pilot kitaplarımız var. İşte nereye nasıl gidilir, kaç metre derinliğe falan demir atılık gibi bilgiler var. Eda'nın okumalık kitapları. Çeşitli işte piller vesairenin durduğu gözler. Ondan sonra şapkaları koyduğumuz gözler. Ondan sonra acaba işte burada birazcık kadınsal daha çok makyajımsı malzemelerle bulaşıklık burada bir dolap. Uçak geliyor. Evet. Uçak geliyor oğlum. Uçak gerçekten uçak geliyor. Deniz uçağı geliyor. <gülüyor> yaptı geliyor. Hareketli salmamızın nasıl olduğunu sormuşsunuz, hemen gösterelim Mert'cim. Merhaba, şimdi bu hareketli salma. Salmamızı çekiver, Adı şu anda salmayı sen topluyoruz bakın. Hareketi neydi? Şimdi bunu bu şekilde gem kiliften kurtarıyorsunuz, salıyorsunuz, bak kendi gidiyor zaten, gitti gitti gitti. Şu anda? Hemen hemen düğme kadar geldi, gitti. zaten artık daha çekmiyor yani salındı. Tekrar ne olur ne olmaz, kilitliyorsun, şu an salma gitti. Şu an açık kanımda, aşağıda evet, şu an duruyor. açık yani salındı. Şöyle 1.70 falan salma. Salmayı toplayalım, sığlığa geldik diye. buradan mı? çekeceksiniz. Ben şimdi kamera çekiyor diye oraya geçemedim için gücü buradan kullanıyorum. Yoksa evet. oradan çekeceğiz normalde. Daha şu şekilde çekiyorsunuz, geliyor. Normalde bu taraftan. Yani altı teknenin 50 saatinde, 60 saatinde yüzebilirim Burada bir adet Flamingo operasyonu var. Flamingo mu? Flamingo. <gülüyor> flamingo. Evet Doris'ten büyük olan Flamingo şişiriyoruz. Çok mutluyum. <gülüyor> Bakalım boylarını ölçtüreceğiz. Doris'im büyük Flamingo mu daha büyük. Yaramazı zapt etmeye çalışıyor. <gülüyor> Çok yaramaz bir Flamingo çıktı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Küçük dingimizden daha büyük olduğu kesin. Şimdi arkadaşlar dingiye bakın oyuncağa bakın. <gülüyor> Ay koptuk ya. <gülüyor> Hadi bakalım siz orada kaynaşın arkadaş olun tamam? <gülüyor> Dingi daha ben <gülüyor> Bence de motoru takalım. <gülüyor> <gülüyor> Dingin atla atla atla atla atla. Atla atla atla atla. Bindi. <gülüyor> o zaman ipini çözüyorum. Hayır, hayır. <gülüyor> Nereye gideceksin ipini çözersen? <gülüyor> <gülüyor> tera tera <gülüyor> <gülüyor> oh, çok güzel. Bir adet pembe pelemingosu olan Güzel gözüküyor. Rahat mısın? Evet. <gülüyor> Kocaman gelmiş ya sana oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Flamingo ile yolculuğumuza başladık. Uçur bizi flamingoş. Zaten bağlı olması var şu anda. <gülüyor> yavaş yavaş <gülüyor> hisar önüne <gülüyor> doğru. Buradan Selimye'ye bedava gideriz. Dişlice <gülüyor> adılarını da bir katlardım. Ben evet, dişlice de bom. Ne derler ona? Şurada da yastık var. Hı, doğru. Kafamın Burada arkasında var. Yani var. Böyle yatıyorsun. Hani her türlü yastık bunda farklı. yani. Kaviyan tutuyorsun. <gülüyor> Kaviyan tutuyorsun. Kaviyan tutuyorsun. Kaviyan tutuyorsun. Teşke şapka mı alsaydık ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Paşa... Görge var. Paşa şeymiş ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Small. <gülüyor> Mahirli tahirli. Ayakla. Bizi böylece Tayland'a koysunlar O bu mevsimde kim ister? Bu mevsimde en güzel, en güzel yer. Şu an dünyanın en güzel yerlerinden evet, biri. Deniz. Burası. Şimdi Edoşa küçük bir sürpriz yapalım o zaman. Bir adet soda açalım. Soğuk bir soda. Kaptan şapkası ve kitap. Buna kim hayır diyebilir bakalım. Öyle mi değil mi Eda tarafından göreceğiz bunu. Balık geliyor. Koca bir balık geliyor. Yakaladım balığı. Gel bakalım balık. Ne yapıyorsun? Ne yapayım Ben de değil. bir şey, değil. Biz şey gibi oldum. Sana küçük süp binçilerim var. Nuristan odan çıktık, kalk çıktık. <gülüyor> Hocanız olsun. Ya, <gülüyor> bir adet de kitap hocam buyrun. Okursanız wow, iyi. İşte bu Bomba bir hareket evet. oldu yani. Evet, keyfiniz bol Kitabım, olsun. Kitabım, sodam, güneşim, flamingo ve ben. Bay bay. Bugün uzun. Bugün keyifli. Hava her şey çok güzel. Tekneyi kıçtan bağladım tonoza. Böylelikle direkt esintiyi buradan alıyorum. Daha rahat oluyor. Sıcak havalarda tavsiye ederim. Şimdi kahve yapalım. Tabi denizde her zaman yaşam çok keyifli olmuyor. Bazen aksilikler de olabiliyor. Bakın, mesela şu tarz bir aksilik. Bu köpükler e, kamerada gözüküyor herhalde. E, şu şekilde bakın. Burada pislik var. Yani biri pisliğini bırakıp gitmiş. Ta açıktan geliyor yani. Devamlı sintine geliyor. Dün gece de vardı. Başka e, şey iskeleye falan da geliyordu. E, bayağı orada bir pislik bir şekilde. E, birisi pis bokunu basmış buraya şöyle. Yani pis su tankını basmış yani. <gülüyor> açıktan geliyor. Şimdi açıktan esti için açıktan geliyor. Ya çıkan ya giren ya işte o civardaki bir tekne. Zaten bazı tekneler mesela bir hafta çıkmıyor koydan. 10 gün hatta. Bir hafta da Yani bir hafta pis su deposu idare eder ama. Ve 10 gün 20 gün falan. Yani nasıl oluyor yani. Hani o pis su tankı nasıl dolmaz yani. Mümkün değil. Bence koya da böyle gece var falan basıyorlar. Zaten bak bakar yerde pislik var ya. Yani. Ayıp bir şey iskelede de vardı dün. Yani bu şekilde işte kullanılmaz hale getiriyorlar işte denizi. Süratli bir şekilde. Şu güzelim koyu. Şimdi pislik içinde mesela yüzemezsin yani. Tekrar günaydın Eda Hanım nasılsınız? İyiim <gülüyor> teşekkür ederim size i̇şte seslenmek istedim. Onun ne deniz oyuncağım bu? Bugün damacanamızı değiştireceğiz. Bir hafta falan dayanıyor yaklaşık bize göre. 2 kişi bir haftada. Ama şimdi daha erken bitti gibi. Beş günde bitti, dört beş günde. Çok susamıştık, çok yorulmuştuk Ondan oldu <gülüyor> bence. Evet, şimdi damacanayı botla taşıyıp karada değiştirme zamanı geldi. Ve Aktur'un üç gün pazarı kuruluyor burada, tatil köyünün. E, onun pazarına gideceğiz. Pazara Biraz mı gidiyoruz? Bazı şeyler alalım, evet pazarlarla gideceğiz. O zaman pazara gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz. Meyveleri Sebze, alalım. meyve ve beyin. su alışverişi yapılacak. Bunlar önemli bir detaylar. Bu arada Hisar önünde hırsızlık da çok artmış. E, dün bir tane e, hisar önünde şey bu e, Orhaniye'de e, Marina var, Martı Marina diye çok büyük bir marinadır. E, buranın en önemlisi işte oradan çok e, güzel bir şişme bot, yani şişme bot derken tekne gibi kıymetli bir bot çalınmış marinanın içinden e, Rus böyle hani Rus kökenli bir mafya var zaten yıllardır vardı lüks tekneleri çalıyorlar çok lüksleri kiralayıp falan da çalıyorlar. E, oradan da o botu çalmışlar. Bunlar şebeke tabii. İşte birini yakalıyorlar, biri çıkıyor falan. Hadi bakalım, kaptan verdim. Bir kere de angalananları geçti tam sonra. Deve güreşi olan atasporumuzu yapanları, yapanları pek görmedim. Şu an pazardayız. <gülüyor> Daha deminkiler de olmamıştır o Kenleri geniş. Buralar çok Eşitli keyifli benim çok için. Normalde bölümleri deneyim. Çok keyifli oluyor burada bir şeyler bulmak. Ben seviyorum burayı. Şu şalvarlar güzelmiş. Her şey çok güzel gözüküyor değil mi? Çok güzel başlıyor, meyveler başlıyor. var. Bakın bu Perili Köşk'ün ince kabuklu üzümüymüş. Hemen alalım. Perili Köşk'ü seviyoruz. Zaten abi de Perili Köşk'lüymiş. Bence güzel gözüküyor. Kütür kütür gözüküyor. Ağaç altı masaya koydum eşyaları. Karşısı deniz zaten. Manzara güzel. Ee, i̇şte çayla börek söyledim. Burada fiyatlar biraz daha pahalı tabii. Karşısı bu arada Simi Adası. Şu gözüken. Şurası Simi. Oradan feribot çıkıyor şu an görüyorum. Ya da büyük bir yat çıkıyor. Ee, şey kapalı. Yunan'a geçiş kapalı. O yüzden geçemeyeceğiz. Pandemi nedeniyle açmadı Avrupa Birliği. Ee, pazar alışverişini yaptık işte demin. Ee, 17 lira falan ee, tuttu börekle çay. Bu Akton'un büyük koyu. Biz küçük koyda kalıyorduk. Yani şu bayrak var ya o bayrak gözüküyor zaten onun arkasında. Hemen şurası boğazdır yani ince. Hemen o arka taraftayız. Bu Akson'un tatil sitesi işte. Bu şekilde bu koy daha eee açık bir koy olduğu için daha dalgalı ama daha temiz bir koy. Bir de çabuk derinleşir burası. Bazı tekneciler daha doğrusu eve evi yani şu tarafta olanlar site büyük teknelerini oraya e, tonozluyor şekilde hoş bir yer. Zaten biz buraya bir 15 yıldır falan geliyoruz. Hemen hemen her yıl.